Baş sevgili canlar dostlar ben Cem Kervan. Bu hafta neden adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. İncil-i Şerif'in Yuhana Suresinin 18. ve 19. bölümlerinden esinlendim. Daha geniş bir şekilde esinlendim. Şöyle bir şah, bir mesih, bir padişah, bir hünkâr neden gelsin bizim yerimize ölsün? Neden çile çeksin? Neden mesela... Ee, Müceverli altın bir taç giyeceğine dikenli taç, yani dikenlerden yapılan bir taç giysin ki, neden alay etmelerine izin verdi, neden bu çile? Tabii bizi sevdiği için. Ne diyor, neden gökteki evinden ayrıldın? Sahiden neden bu dünyaya geldin? Şanından uzak, kul özünü aldın. Nedeni bu, insan olmaya geldin. Neden bir dosttu seni ele veren? Neden bir el değil de bir yaren? Hani hain 12'lerdendi. Bir havariydi. İsa ruhullahın bir havarisi. Onu ele verdi. İhanet etti. Neden? Nedeni bu acı çekmeye geldin. Bizim şahımız acı çekmeye geldi dünyaya. Hizmet edilmeye değil. Hizmet etmeye geldi. Bizi kurtarmaya geldi. Evet. inşallah beğenirsiniz. Bu arada yeni bir bağlamam var. Balta tarzı. Ee, Tabi sesi biraz ciliz diğer sazlara göre ama başka sazlarla birlikte çalındığı zaman çok farklı bir tat veriyor. Evet. Neden gökteki evinden ayrıldın? Sahiden neden bu dünyaya gelin? Şanından uzak kul özünü aldın Nedeni bu insan? Kul gözünü aldın Nedeni bu insan Olmaya Geldin Neden bir dosttu seni Ele veren Neden bir el değildi bir Yaren Hayin 12'lerden Bir Havarin Nedeni bu acı Çekmeyen You take me. Neden taktıklar taç dikenlidi Mücevherli altından olmalıydı Nedeni bu ölümün acılıydı Yerimize çiğledi Acılıydı yerimize çile çekmeyoğle Bir Yüçar mı üzerinde ölmen niye Böyle işkence edilmen ne diye Neden ificemizi ödeme Yerimize kurban olma Evet yerimize fidyemize ödemeye geldi. Yerimize kurban olmaya geldi. Bu vesileyle biz yeniden doğabildik. Yeni insan olabildik. Ne mutlu bize. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim düğmesine bir verin, Abone olun yorum yazın. Başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın. Hoşça kalın.